bakalım Artık sevmeyeceğim bütün kabats beni Artık sevmeyeceğim bütün kabats beni Ne kadar alası ne kadar yanarsam boş sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu cin. Çekemem bile bile. Bitsin artık bu cin. Çekemem bile bile. Sen ne sönersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Seni seveceğim. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın Benim ahlımı aldın, benim ahlımı aldın Şimdi sen de yanlısın Bitsin artık bu çiğne, çekemem bile bina. Gittin artık uçuna, çekemem bile bile Aa, Sen ne söylesen söyle, bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim, artık sevmeyeceğim